Evet, kayıttayız. Merhabalar arkadaşlar, ben İlkem. Ben Dilara. Burası benim İlkem. Evet arkadaşlar, bugün Dilara'nın Amerika'dan getirdiği bir ve <gülüyor> iki. iki. poşet oyuncak ve ödül maması ve tasma ve şu bu bir sürü şey var arkadaşlar. Bugün onların açılışını yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Tobi hazır mısın? Öf. Cumba hazır mısın? <gülüyor> Cumba'nın yerine konuşma. Abinin yerine konuşma. Hazırsam başlayalım. Bir sen yap, bir ben yapıyorum. Onun için de galiba daha fazla ödülüm olması var evet. değil mi? Evet. Okey. Tobi yukarıya. Çık yukarıya. Al benim benim oğluma. Al benim benim oğluma. Bunun ağzını yırtacağım galiba. Yırtacağım. En başta şöyle bir kutu var arkadaşlar. Bu Kutu. Sen anlat bunu. Arkadaşlar şimdi bunu önce bir açalım. Göster kutusundan anlaşılır bence. Şöyle bir oyuncak. Bunu bahçedeki hortuma takacağız. Üzerinde küçük hortumlar var. Bu şöyle şöyle şöyle şöyle sıfıştıracağım. Yani çıldıracaklar. Aynen öyle. kafayı iyi. Bence bunu açma şimdi işte. Tamam. Bunu Bunları oynayacağımız gözleri. zaman, aynen. Yani. oynayacağımız zaman bahçede oynarız. Hani onlar aynen. kenara koydum. Aynen, onlar şimdi görürse tanırlar, tanımasınlar. O zaman tanır. Çiğnemelik oyuncak sanarlar. Hiç öyle şeyler düşünme. Bu bir Çanta. Sırt çantası. Sırt çantası arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Rengi falan da çok güzel. Bunu Tobie'ye takmayı düşünüyoruz. Jumbo çünkü böyle şeylerden rahatsız oluyor. Bunu da o tarafa alalım. Göstereceğim bir şey varsa göster. İstiyorsan takalım. Hazır mısın? <gülüyor> gel böyle çabuk çabuk hayır aşağı. Buraya. Buraya gel. Evet, aferin benim oğlum. Otur bekle. Bekle. Anne sana çanta al. <gülüyor> tamam anne Artık kendi eşyalarını kendin taşıyacaksın parka giderken. Duydun mu? Evet. <gülüyor> Cumanın eşyalarını da sen taşıyacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bana, ona da <çıkıyor>. güzel. <gülüyor> Asker şey gibi oldu. <gülüyor> Ama abi. Dön bir çanta. Çıkıyor. Dön bir, dön oğlum. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Dön bir, dön bu taraf. Ey, çok genişste. İçine bir şeyler koyacağız arkadaşlar. Evet, bu burada arada. böyle bir şey ismi var. Bu taraftaki kameraya geliyor artık. Bu kısmı var. Burada fermuarlı bir tarafı var. Buraya poşetlere falan getirip koyarız farkına giderken. Şuraya suyunu falan koyarız. Ödüllü maması koyarız. O şekilde de parka gideriz. Evet, çıkartıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. üzerinde şey yazıyor. Köpeğinize sırt çantası takmak köpeğinizin enerjisini ve ilgisinin odaklanmasını sağlıyor. Yani ona bir görev vermiş gibi oluyorsunuz. Tobi'ye de bu bence ihtiyacı olan bir Aynen bak, de. Aynen, tasması güzel var güzel. burada. Tasmasını Çıkar takıyoruz. istiyorsan rahatsız olmasın. Rahatsız olmasın derken, yani, parka gittiğimizde takacağız ya sadece. Evet. Şimdi boşuna takıp alıştırmayalım böyle bir şey. Çıkar, çıkar. Bunları çıkaracaksın yani. Doğru evet, onu da kenara alıyoruz ve hazırsan ben bir tane getiriyorum şuna. Bir peluş oyuncak! peluş oyuncak mı? peluş oyuncak mı? Hem de küçük bir köpek. Evet, <gülüyor> oyuncak. Evet anneciğim, şimdi bunu da kenara koyuyoruz. Ooo, burada ne varmış? Nasıl, domuz mu sesi? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Cumba gelalım. Bunu Cumba, ne Cumba. Tomi dur bir dakika, bir dakika, otur, otur. Partlayayım, <gülüyor> partlayayım. <Parçalayın. gülüyor> tamam, bitti, bitti, hayır, bitti. Ondaki bitti, daha çok var. oyuncak var. Bekle, bekle. Tobi ve Jumbo'nun parka gitmek için olan su kabı arkadaşlar. Şu şekilde büyüyor. Aynen, İçine ya. su koyabiliyoruz, ondan sonra da yanımıza alabiliyoruz. Bunu çantasına koyacağız ya da ayağı yani buradan Şuradan takacağız. takma yeri var, bunu da takabiliyoruz arkadaşlar. Ta T da tabii ona rahat Hayır, şimdi değil. Hayır. Burada... Miran'ın <gülüyor> alt tapot oyuncağı. Alt tapot, bir sürü bacağı var. Çok güzel. Oh, beğendin mi? Beğendin mi? Bırak. Hayır. Ses çıkartıyor muydu bak? Bu? Burada başka bir oyuncak var. Burada başka bir oyuncak var. Maymun mu? Eee, ayıcık <gülüyor> bu ama bacakları esniyor. Kongun oyuncağı bu. Hepsinin bakayım ne kadar sesi Aynen. Güzel. Bacakları esniyor bunun. Bu da bayağı kadar... iyi bir şey. Çok iyi. Ua! Ba! Ba! Ba! Ba! Önce oyuncaklara bu şekilde aşık ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da hepsinin zamanı gelince bol bol oynayacağız. Bugün bir tane favori seçelim, favoriyle oynayalım. <gülüyor> f f f f f f f f f f f f f f f f f Gel f f f f f f f f f Hayır, bitti. Bitti, hayır. Burada bir tane daha perişe oyuncak var. Arkadaşlar bu dinozoru hatırlayanlar olabilir. Bunun Aynen. sevgililer günü versiyonu vardı, kalp vardı üzerinde. Benim o Bebop'un oyuncak geldi videosunda vardı değil mi? Evet, o oyuncak tabii öldü. O dinozor artık yaşamıyor, bizimle değil. Ee, parçalanmış bir halde. Ama yaz versiyonu geldi bu dinozorun. Ve bir sörf tahtası var. bir iç mayası var. <gülüyor> Ve ses çıkartıyor. Anne sana ne getirmiş? Dinozor. Dinozor. Ve... Bir tane... surf tahtaları var. Bu da farklı bir ses çıkartıyor. <gülüyor> Bunu da kenara koyuyoruz. Bakın kafayı... Kılıza <gülüyor> ailesi. Dur, bekle. Haram. Bu haram. Bu ne? Domuz. Haram. Hayır, ağzına alamazsın. Haram. Ama biraz oynayabiliriz. Tamam, dur. Otur. Hayır, otur. Otur. Bekle. Bekle. Bekle. Hayır, bekle. Bekle. Şöyle bir. Hayır, bırak olma, bırak, hayır, bırak, bırak. Bırak sonra oynayacağız onlarla. Şimdi oyuncaklarınızı gösteriyoruz Cumbo, sen niye oynamıyorsun? Arkadaşlar bakın ne oldu. İkili gezdirmek için. Evet, tabii Cumbo'ya aynı anda tek tasma yani tek tutma yerinde gezdirmek için bir adet tasma. Bu nasıl olacak ya? Bunu çok ben ben hep biliyorduk bunu zaten de. Tabii kamerayı rahat bırak. Bunu açmak için bizim bir adet makas var. Bunu en sona bırakalım, yalnız, en son aynen. makas açarız bunu. Başka? Burada bir adet diş temizleme aleti var arkadaşlar. Et kokuyor, fark etmiş zaten Tobi şu anda kokusunu aldı. Bakayım, <gülüyor> Gerçekten et kokuyor. Bir i̇stek kokuyor. Bakın. Sert bir e, materyalden üretilmiş. Bu diş temizliği için çok iyi şey yapıyor. Et biriken tartarlarını dişlerinin arasındaki tartarları temizliyor. Şöyle zaten girintili çıkıntılı. Şuradan da görebildiğiniz üzere. Bir sürü farklı girintisi <gülüyor> çıkıntısı var. Ve şu şekilde fotoğraftaki şekilde Ellerinin arasında şuradan alıp o şekilde şey yapabiliyorlar. Sıkıştırıyorlar. Aynen sıkıştırarak ısırabiliyorlar. Ve bir adet balık fish. Bek, be. Arkadaşlar bu balık şarj oluyor. ve hareket ediyor? Bunu size Şan ayrı Şarj var mı? Şarj var mı? Ama... Şarj şey var mı? Şarj var var mı? var var mı? mı? Kırmaz mı Şarjı yok. Normalde böyle böyle hareket edecek değil mi? Aynen. Arkadaşlar bunu şarja taklayalımız zaman size göstereceğiz. Bunun şarj olması gerekiyor arkadaşlar. Şarj olduktan sonra kablosu da çıktı. Bu böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle hareket ediyor. Böyle böyle hareket ediyor. Bizimki kafayı yiyecek muhtemelen. Gel buraya. Buraya gel. Anne görünmüyor senin yüzünden. Ya? Anne görünmüyor senin yüzünden. Anne mi anne? Hayır. Oynayamazsın. Hayır, oynayamazsın. Bunu böyle aylık oyalım, kısa evet. olmasın. Sıra ödül mamalarında. Evet arkadaşlar, kameramızın hafızası bitmişti. O yüzden hafızasını boşalttık, tekrar başlıyoruz. Evet. Bu kameradan ben devam da. ediyorduk zaten. Şimdi, ödül mamaları! Ödül maması arkadaşlar, bu ödül maması ben, dişlerini temizlemek gel, yanıma için. Yanıma gel, gel, gel, yanıma gel. Bunlardan gel, gel. zaten yiyecekler. Arkadaşlar ben bunların hepsini TikTok'a zaten tek tek çek, ye, yedirirken çekip atacağım. Bu ne? Bu somon... Tat, tadında minik minik ödül mamaları. şurada da görebildiğiniz üzere tabanca çok tabanca çalışır mı? Çalışabilir biliyor musun? Aynen o tabanca ile. olabilir bunda. Bakarız deneriz. Bizim Olur. bir tane ödül maması fırlatır, fırlatan tabancamız vardı. Onunla... Bunda olabilir. Bu zaten eğitim ta, için. Ta, ta. Ama bence Toby ile Jumbo çok eğitimli oldukları için normal olarak da yiyebilirler. Bunu da Okey. kenara koyuyoruz. Bundan eski videomuzu izleyenler hatırlar, bundan vardı zaten, evet. bundan almıştık, bunu da çok seviyorlardı. Bir tane galiba bu oldu değil mi? Aynen, ilk biten ödül maması buydu. Bu da diş temizliği için. Bunu da kenara koyuyoruz. Bundan bu bir burger, burger ödül maması. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. <gülüyor> Olay ne kadar yabancı farkında mısın? Deli olduğunu bilmiyorum falan. <gülüyor> Etli <gülüyor> burger diyor. Evet. Bunu da deneyeceğiz Tobi. Tamam mısın? Bunu da deneyeceğiz. Arkadaşlar bakın. Ice Cream Mix for Dogs. Yani köpek dondurması. Bundan iki tane aldım. Buna ayrı TikTok videosu gelecek. O yüzden takipte kalın. Onları ayrı göstereceğim. Bekle, bekle, bekle. O çok güzelmiş. O zaman hepsini beraber gösterelim. Bakın. O, bu ve bu. Arkadaşlar şu ana kadar gösterdiğim her şeyi Amerika'dan aldım. Bunu, bunu ve bunu... Meksika'dan aldım. Üzerindeki yazların tamamı İspanyolca. Mexika Mini trositos de carne, <gülüyor> bu hecho con pechuga de pollo. Bu da chuletitas. Bunların hepsi İspanyolca. Bunlar, bunlar da ısırrmalık beyzbol topları. Beyzbol ya, topu şeklinde. Beyzbol topu şeklinde ödül maması arkadaşlar bunlar. Çok güzel. O bizim Türkiye'de satılan kemikler. Demiştim. Ben bunu gerçek sandım. Hayır, Sen de istemiştin ya benzi topu bulursan al diye. Ha bunları da ilk kemik. Tobi ve cumbu'nun ödül mamaları bunlar. Çocukların olduğunu anlayınca. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ödül mamaları. Evet. Onlar. Arkadaşlar dün izleyenler varsa eğer bizim TikTok Çünkü videomuzda. Mikroway'de popcorn yapmıştık. Mikroway'de ödül maması. Peynir pofudukları, artık çitos'a benziyor, aynen. Patlayan peynir topları. Bunları çocuklara yapacağız, onun için takip bırakalım. Bunların alın. porsiyonlarına da bakmamız gerekiyor. Bir, bir, bir paketini bir, bir porsiyon. İkisini birden biliyorum. Okey, ayrı ayrı iki kere yapıyoruz ucum. Bunlar brushless toothpaste. Yani dişlerini fırçalamadan kullandığımız diş macunu. Bunu tamamen yedikleri zaman diş macunu ve diş fırçası gibi bir işlem görüyor. Şöyle göstereyim size. Yani dişlerini temizlemesi için yemek. Aynen öyle. Oca. Dördü bir arada diş temizliği için. Bu Kong ödül maması arkadaşlar. Kong'un içine koyuyorsunuz. Kong'un içinde hem oynamış oluyor hem de çok büyük zaman geçirmiş oluyor. Tobe'ye çok uzun süre dayanacağını inanmıyorum ama Jumbo'ya bayağı uzun süre dayanır. Bunları da şöyle gösteriyorum tekrardan. Evet. At. Birds Bees. Bu markayı bilen vardır belki. Ee, bu Köpekler için olan seri ise aynen üzerinde küçük bir golden var. %99.7 naturalmiş. İç soothing spray diye geçiyor bu. Kaşıntılarını azaltmalar için. Yaz aylarında bizimkiler çimenlerden ve polenlerden dolayı bir tık kaşınmaya başlıyorlar. Ve kendilerini kaşıdıkça tatlı tatlı böyle birazcık ısırmaya da başlıyorlar. Ciltlerine ve derilerine zarar vermesinler diye bunu üzerlerine sıkacağız ve kaşıntılarını azaltacağız. Bu daha önce kullandığımız yıkama videolarında görmüş olabileceğiniz bir krem arkadaşlar. Köpek kremi, yıkama sonrası kullanılacak bir krem. Hatta şunu şöyle göstereyim. Buradan da daha... aç direkt gir, poşetini. Aynen, olur. Aa, çok da güzel kokuyor. Şöyle göstereyim. En çok bana ne kullanıyorsunuz? O kullandığınız ne diye soruyordunuz. Aslında bu ama Amerika'da satılıyor. Türkiye'de satışı var mı yok mu ben bilmiyorum. Ben de hiç görmedim. Hani pet shoplarda falan hiç görmedim. Belki ben lüks yerlerde varsa vardır, ama krem olarak yıkandıktan sonra bunu kullanırız. Tüylerine çok iyi geliyor. Ve onun dışında arkadaşlar köpek deodorantu. Bunu üstlerine sıktığımız zaman, tabi de spreylere bayılır, bayılır. <gülüyor> Biraz durcun baya. Oğlum oh, biz gibi koku acım, Börklan gibi kokuşacaksın Börklan. Sıkma. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Evet. Ben bunun kokusuna bayılıyorum. Hadi bir tanesini seç. Bir tanesiyle birazcık oynayalım. Domuzcuk. Evet. Olur. Domuzcukla oynayalım mı tabii? Birazcık, Burayı birazcık toplayalım. Ondan sonra Bunlarla geniş geniş biraz oynayalım. Olur. Tamam. Poşete koyalım hepsini. Olur. Bir tek tasmayı gösterecektik. Onu artık park videonunda falan Aynen öyle. Artık. Zaten... Kullandığımız ve aldığımız eşyaları taktığımız zaman bunda da hayatımızın ne kadar kolaylaşıp ne kadar zorlaşacağını göreceğiz. Bakalım daha mı kolay olacak? Daha mı zor olacak? Şu olay güzel. Toby çok güçlü çekiyor. Şöyle gösterelim basit şene. İki tane köpeklere takmalık ucu var. Birini Toby'ye birini Boya takacağız. Buradan da tek bir tane tutma yeri var. Tek tarafından da tutacağız. İki köpek aynı anda yan yana gidecek. Şey Aynı şey Kızak. Snowboard. Yok. Aa. Su ski ise water ski Aynen water ski yapacağız Su kayağı Su kayağı yapacağız aynen Su kayağı gibi olacak Evet arkadaşlar Şurayı bir hemen cicik hızlıca bir toplayalım Ondan sonra size domuzcukla nasıl oynayacağız alıyoruz Domuzcuyu parçalatabiliriz belki Parçalatmıyız İlk parçalat binden parçalatmıyız parçalat yani. Buraları birazcık topluyoruz arkadaşlar Ondan sonra çocuklarla birazcık oyun oynayalım toplamaya başladı bile Hadi anne hadi anne aç Geri onu Yeni etiketini çıkardım Şuradaki etiketini de çıkartıyorum. Cumbu ilgili izliyorsun. seni. Cumbu hazır mısın? Oyuncakla oynayacağız, hazır mısın? Hiç hazır değilim. Zerre hazır değilim. Ama ilgimi de çekmiyor değil. Hadi gel, oyun oynayacağız. Hadi gel, oyun oynayacağız. Hadi gel, oyun oynayacağız. <gülüyor> Domur bebek, öyle bir şey yapamazsın. Kim istiyor bunu? Kim istiyor bunu? Kim istiyor? Kim istiyor onu? <gülüyor> ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Onlar oynasın biz de bunları yiyelim. Ne dersin babası? Dur bir dakika. Onları önce biraz oynarken çekeceğim. Annem ikimizde de getirmiş onları bırak. Ben de oynayacağım. Hayır benim oyuncağım bu. Babam özellikle bana dedi ki sen oyna. <gülüyor> Hadi birlikte oynayalım o zaman. Jumbo <gülüyor> al oyuncağını, senin o. Jumbo sana alındı, oyna. Aferin Jumbo'ya, al onu. Al onu oğlum. Annesi Jumbo'ya ver. Jumbo alamıyor kendin içine. <gülüyor> Çek. Çek, aferin benim oğluma, çek. Çek domuzu parçala. Çek. Çek oğlum. Jumbo çek. Aferin Jumbo. Aferin Cumba ya! Tabi çek onu. Alana. Alana. Alana Jumbo. Al onu senin, senin ha? Annem al. <gülüyor> Dök ağzına azlanarsan çıkartırım. <gülüyor> cümbü çok kolay teslim oluyorsun, olma. Hayır, cümbü sızdı olmuş şimdi? Bu da. Ya, beğendin ben o yiyecek önerimi? Ha, mi bu kucağımda? <gülüyor> Arkadaşlar oyuncaklarını fazlasıyla sevdiler Bayağı da oynadılar Daha oynayacakları bir sürü oyuncak var Ben de çekebildiğim kadar zaten tiktoka çekip atacağım bunları Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videonun sonuna geldik Size bugün oyuncakları gelen her şeyi göstermeye çalıştık Çocuklar da bayağı sevdiler Hala oynuyorlar Oyuncak deli aradı artık Kafayı yiyor nerede oynayacaksın Tobi nerede oynayacaksın <gülüyor> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Daha fazla video gelecek. Kesinlikle. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet sizi çok severiz. Görüşürüz. Oink oink. Ya çal bakayım. <gülüyor>